ise gerçekten kendine yapışır şekilde mücadele ediyor. Sevenleri bu nedenle çok mutlu. Anıl ise Adem'in tek rakibi diyebiliriz. Kazanan kişi genelde ya Adem veya Anıl oluyor. Kıbrıs'ta bu ikili muhteşem oyunlar çıkaracak. Bizim için ise Hakan ve İmice'm, hayal kırıklığı yarattı. Çünkü sevenleri ve bizim beklentilerimiz yüksekti. Umarım bu ikili toparlanır. Peki 24 Haziran pazar günü kim ödül oyunu kazanır merak konusu? İmice'm artık oyunları kazanmaya başlayacaktır. Adem veya Anıl zaten favori.